Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarından hazırladı. THT Etiyopya soru bankası kitabında ikizkenar üçgen konusundaki tepe taban ilişkisi testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC ikizkenar üçgen verilmiş ve bu bir açıortay verilmiş. Evet ikizkenarda çizilen açıortay aynı zamanda nedir? Bir yüksekliktir ve tabanı iki, iki parçaya böler. Yani 4 ise burası da 4'tür. Dolayısıyla burada bir dik üçgen çıktı ve 4 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgeninden x'i 3 olarak buluruz. Evet birinci soru 3 oldu. Geldik 2. İkizkenar kenar üçgen verilmiş bir de ad ile bc birbirine dik olarak verilmiş. Yani şurası 90 derece. İkizkenarda kenarda çizilen yükseklik tabanı keş parçaya böler ve açı ortaydır. E tabanı keş parçaya böleceğinden dolayı şu parçayla da şu parçaya eşit olacak. 2x eksi 1 eşittir. x artı 3 olacak. Dolayısıyla x'i kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Bizden de x deniyor cevap 4. Geldik 3'e. İkizkenar üçgende çizilen kenar ortay var. Çizilen kenar ortay hem açı ortaydır hem de yüksekliktir. E burada... 30, 90, 60 üçgeni çıktı mı? Çıktı. Sonra BC bölü BD isteniyor. BC bölü BD. Tamam. 30'un karşısına başlayalım. 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı 2K'dır. 60'ı karşısı K'nın köküç katıdır. E burası da K'nın köküç katıdır. Şimdi bizden bu oran isteniyor. BC uzunluğuna bak. 2 3 K bölü. BD uzunluğuna bak. 2K yaptı. k'ların naray, 2'ler de Cevapta ne yaptı o zaman? Köküç yaptı. O zaman 3. soruyu köküç bulduk. Geldik 4'e. İkiz kenar üçgen var. Taban mevcut. Heh, şimdi burada ne yaparız? Taban mevcutsa tabanına ait yüksekliği çizebiliriz. Tabana ait yükseklik ne yapıyor? Tabanı iki eşit parçaya bölüyor. 6'ya 6. 6, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden 8 çıktı burası. Ve burada da bir pisagor var. Bir kenar kaç? 8. Diğer kenar kaç? 15. 8, 15. 17 üçgeninden cevabı 17 olarak buluruz. Evet örnek 4, 17 çıktı. Geldik örnek 5'e. İkiz kenar var taban mevcut hemen ne yaparız tabanına ait yüksekliği çizeriz hop çizdik tabanına ait yüksekliği çizdiğimiz zaman taban iki parçaya bölecek 5 5 hocam şurada bir dik üçgen de çıktı karşımıza 20'yi kullanmak istiyorsak eğer e 20'yi kullanmak için şuna bakalım neler var burada hocam burası 20 burası kaç 16 hocam 16 20 12 16 20 3 4 5'in 4 katı 5 katına kadar bin diye söylemiştik zaten o zaman burası 12 çıkar e buradaki dik üçgenden de 5, 12, 13 üçgeninden cevabı 13 olarak buluruz örnek 5'i. Geldik örnek 6'ya. İkiz kenar tabanına ait yüksekliği çizelim. Hop çizdik. Yalnız dikkat. 12 iki eşit parçaya bölmeyecek. Büyük olan ikizkenar kenar üçgen olduğu için büyük tabanı iki eşit parçaya bölecek. Yani toplamda 12 iki eşit parçaya bölecek. 6'ya 6. 4 kaldı buraya. E 6, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden 8 çıkar burası. Ve Pisagor bağıntısı 1, 2, kök 5 üçgeni. Küçük olanın kök 5 katı oluyordu. O zaman dolayısıyla x'i de 4 kök 5 olarak buluruz. Örnek 6'yı 4 kök 5 bulduk ve bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda tepe taban ilişkisiyle ilgili kazanım testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.